onu uçur onu diye 2 at lan adam 2 şiraha atladı hit altımıza 2 şiraha var evet ediliyorum evet, kalsa Öldürüm. bak ya oğlum sen oğlum ben sen öldün san... <gülüyor> <gülüyor> sen öldün ben de lan. korktum team hmm. bite mi oldu? aynen direkt öldü gelmem gelmem şeyine gel sen göreve gidiyorum tamam ne alaka saba <gülüyor> All supply boxes located I'm All right passenger Onur gel fight'la fayda gidiyor Altını I'll drive Marki geldi Martim. Adamı bırakacak <Gülüyor> birisi var. Olsun. Son kaçıyor lan markete mi şamdın? Yok idi. Onun şarj olmuyor şey mu? Para tamam. drop çağırdın değil mi? Yok. 4. Sekit çağırıyor, çağırıyor, çağırıyor. Green, green. I'm <Gülüyor> a ah, Başka 2 scout var orada Ben headed your way. I'll Adama Adamı söylersen drop'a sin diyeceğim. Uyanılacağız ama para etmiyor. Geldi. Onur burada da var. Basıyor. Aa adam indi oraya. Bak hayat bu denk. Orada çıktı a sıkacak sık düştü düştü bir Armurları yok ha. İ i̇ki defa düştüler. Buradaki evde mi? Moving <gülüyor> here. o evde de. Burada da dam vardı onun. Bir Q basabiliyor musun <gülüyor> burada? Basabiliyor. <gülüyor> Aa. dışarıdalar dışarıdalar <gülüyor> altından hemen. Tamam gel de koy. Bir dam. <gülüyor> Adamını mı kaldırıyor? Evet evet. 3.70 işte. Balota out. Throwing burada var. Ghostum cash Abi daha var, bir daha var. Bir daha Burada burada 2 Üstümüzde Gülüyoruz. mi? Üstümüzde Yok evet İki kişi şey Aşağıdaki bomba gelemiyoruz Armonileri yok abi Gelemiyor miskinler Neredeyim ben ya? O tamam. mı? You lose No daha giymedim mi? Yok giymedim. Şey mi diyeceğim? Olmak istiyorum. Vay bana... bizde altımızda... gelmizden çıksa şeyler. Yiğit burda. Evet. Düştü. Aldı. Gitti mi? Direk. Ama ölmedi direkt. Yere yıldı. Evet. Aşağı at kendini ben de tam onu sıkıldım, tamam vurdum. Tepemize. Zırman fazlıyım. Var, attım bire. İki tane. Yit, evin arkasında Nerede? O. o da iki kişi düştü, düştü. Oyun o zaman İşaret edilmemin evliydi Evet çatıdaydı bunu gördüm Yanıcı var? Bombalasana Artıdan kaçabilir lan Evler de, de, de, de gözükmüyor. Dostu dolu bir Burada biri ölmüş. Ölmüşse tamdır. Beni vurdun mu? Bu. Selse var it burada. Hatta burada... Biri düştü. Burada burada. Kaldıracaksın mı arkadaşı. Yedi biri daha düştü. Düşt oru düştü. Oraya düştü. arka geldi armor yok down nefis mi öldü kameramı kaldırak Ben kaldırır mı bununı? Kaldırıyor. O <gülüyor> bizi ya. Özler mi sence? Nasıl denk kurabilirim? Ölmeyeceğim Oha. Anaam. Burdumda kaldık he. Oğlum sen. Helal olsun. Ne oldu Nasıl yaşadın? Yemin burdumda kurtardı lan kendini. Üstümüze. Ne merak ediyorum. Onsuzdakiler piç oldular. Zırrın yok değil mi? Üstten yukarıdan zırr ala gel. Buna zırr yok. Uyvalar. Aa marka oradan marka. UAV basayım mı? Burada da adam var. Uyuyup Bas konuma mı bırakayım? Bas konuma. Buna altımız ekirdi var. Uyuyup evet dedim ya. Orada bayağı var. Adam var orada. Direklerde. Ha orada bir çatma orada adam var. Armon hmm, aldım. Bu ev aldın mı sen? Aldım. Sert bak. Bu ev basıyorum ben? Bas bas. Orada bir kişi var. Dur bak, ne sırada? arkadaş arkadaşı e ben aynen gördüm onlar bize gelecek mecbur. şimdi onların önlerine gel önlerine gel tam anıyoruz dediler düşmedi ama ölmedi düşmedi düşmedi duvarın arkası sağlam değil mi? evin içinde olabiliyorum aynen. Aynen, aynen evin içinde. içinde orayı kesiyorum şu anda ama göstermiyorum şuan sabit solundan dur burda üst katta gel gel geri dön geri dön geleceğim <Gülüyor> gel gel adam var <Gülüyor> demin 13 en <uçlayın>, sevdim yonu <Gülüyor> Bekleyin, adam <geleceğiz. Gülüyor> aa bu şana kaçıyor Evim var mı? Yok. Şu an yerimiz iyi sanki kötü bir adam. Evin ya. içinde adam var. Dö <gülüyor> i̇şte. Ben evim. Bitmiyor değil mi? Yok Direkt ölmedi. Niye gelsen bize çift fay ile Gas is moving in. New Aşağıdan bizim ona vurdu. <gülüyor> Saatim white. Bana kiri geldi sanırım buydu. Kim mi geldi? Hani şimdi iki geldi. 14 olmuş oldu. Tamuza sen You might. Olsun diyor çıkar. Gas orayı. Onur burada. Good Onu burada. Bak be. Şartında 2 kişi. Bir daha düş onu bir tane. Baskın. Gel 2 kişi hadi. Sonada. Sonada. Sonada. Omruğa armoru yok, armoru yok. Lan <gülüyor> sana be. Oh. <gülüyor> Ya şambo ya